Hepinize Merhaba Arkadaşlar ee, Hepiniz Kanalıma Yeniden Hoşgeldiniz ee, Bugün Yeni Bir Videoyla Karşınızdayım Bu Seferki Videoyu Birçok Yerde Veya Hiç Görmemiş Olabilirsiniz Çünkü Çok Sıra Dışı Arkadaşlar ee, Bu Arkadaşlar e, Biliyorsunuz Bro Stars adlı Oyunumuz Vardı Hep Çekiyoruz Zaten Videosunu Geçenki Videomu 10 Like istemiştim Arkadaşlar Atmışsınız Çok Teşekkür Ederim Tabii bu e, o video yani bununla alakalı değil tabii ki. Yani o video seriye bağlı nasıl desem onla güncelleme ile alakalı videolar çekeceğim. E, bunun da serisini yapmayacağım ama çok güzel bir video olduğu için buna da bir on like atarsanız çok sevinirim. yenilerini bulmaya çalışacağım. Şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Ee, şu an Brawl Stars'dayız yani bildiğiniz Brawl Stars'dayız karakter niye böyle arka tema niye böyle derseniz arkadaşlar bu Brawl Stars'ın bir Minecraft modu o yüzden böyle değişik arkadaşlar ee, bakın göstereyim Brawl Pass filan her şey aynı arkadaşlar ee, şöyle farklılıkları var İlk olarak kendine özel bir müziği var onu dinleyelim Es geliyor mu bilmiyorum ama gelmesi lazım arkadaşlar. Böyle hafif müzikleri var arkadaşlar. Sonraki şeyler de aynı. Yani arkadaşlar şöyle kare temalı bir şey. Kulübü her şeyi mevcut arkadaşlar. Yani oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Bu şöyle bir şey arkadaşlar. Yani bunu yüklemeniz için öncelikle silmeniz gerek. Normal Browster'si öyle yükleyip sel e, ID'ye bağlamanız lazım. E, o şekilde e, yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz Google'dan e, bulabilirsiniz. Ancak Google'dan bulması cidden zor. Ben bunun linkini buldum. Öyle indirdim. Ancak arkadaşlar linki verirsem telif yiyormuşum. İlk olarak arkadaşlar... İsterseniz hatta buraya değil marketimize bir bakalım. Böyle arkadaşlar. Fark ettiyseniz karakterler daha kaliteli duruyor arkadaşlar. Ama bundan e şahsiyetim bir dakika arkadaşlar. İlk olarak şöyle. Bu normal kostümlere bakmayın arkadaşlar. Bunlar zaten kaliteli. Böyle değişimler var arkadaşlar. E Minecraft'a göre hemen anlatmaya başlıyorum Arkadaşlar e, şu anki Şeli Minecraft'ta Alex diye bir karakterimiz vardı online ne burada ben Minecraft'ın karakterleri neredeyse hiç bilmiyorum araştırarak buldum onun içinde yani bir ayıkınızı like alırım e, yani atarsanız çok mutlu edersiniz beni bu Evet arkadaşlar Alex'e göre kodlanmış arkadaşlar sonra Nita var arkadaşlar Neta eğer yanlış bilmiyorsam tilki arkadaşlar. Zaten şöyle arkasında, çantasında, kafasında görüyorsunuz. Normalde şurada ayısı olacaktı ama onu değişte tilkiye dönüştürmeye yapmışlar bu şekilde. Colt Colt arkadaşlar yani yanlış hatırlamıyorsam şey olması lazım. Baltalı köylü olması lazım. Zaten şu an e, yanda fotoğraflarını veriyorum. Bir bir. Hani bulabildiklerimin. Bul. Bul arkadaşlar. Tam hatırlayamadım. Bir bakmam lazım. Bir saniye. Evet arkadaşlar, bu e, Minecraft'taki Withermış arkadaşlar. Cidden böyle isimleri fazla bilmiyorum. E, i̇nternetten şu an bakarak söylüyorum. Çünkü ben çok sık yani Minecraft'ı tam bilen biri değilim, oynayan biri değilim. Evet devam edelim. Arkadaşlar, Jesse'yi kodlamamışlar. Aslında yani kodlanmayan savaşçıları eğer fark ettiyseniz çok kaliteli duruyor. Bu şekilde devam edelim. Bro da arkadaşlar kodlamamışlar ama inanılmaz kaliteli gözüküyor. Dynamite da aynı. Bu da değişmemiş. Tic. E, tic arkadaşlar eğer yanlış hatırlamıyorsam Minecraft'taki shulker kutusu olmalı arkadaşlar. Tabi şu an burada bebeğe benzemiyor arkadaşlar resme. Bunlarla birazdan e, deneme olsun diye oynayacağız da arkadaşlar. Evet shulker yani bilmiyorum arkadaşlar tam böbeğe benzemiş hiç yani benzemiyor şu an fotoğrafta neyse devam edelim arkadaşlar evet arkadaşlar Minecraft'ta e, örümcek olması lazım evet arkadaşlar e, güzel olmuş cidden baya beğendim normalde bu biliyorsunuzdur e, virüs 8 bitim kostümüydü onu uyarlamışlar ve çok güzel olmuş iyi düşünmüşler Emze bir uygulama yok arkadaşlar. Evet. E, El Primo'yu arkadaşlar. E, yanlış hatırlamıyorsam hatta doğrudur arkadaşlar. Bu zombi. Minecraft'taki zombiyi uyarlamışlar. Bunun ismini kesinlikle bilmiyorum arkadaşlar. Yanında fotoğrafı var ama bilmiyorum. Yani o kadar araştırdım. Sadece benzeyen bir fotoğraf buldum. O karakterin de kim olduğunu Bilmiyorum arkadaşlar ee, Siz biliyorsanız yorumlara Yazabilirsiniz karakterlerin zaten Birbiri neredeyse hepsinin fotoğrafını Göstermeye çalışacağım Tabi eksik olan karakterler var Mesela az önce ikiler gibi kodlanmayanlar Onları da bilmiyorum Arkadaşlar belki yakında kodlarlar Devam edelim Koko'yu da kodlamamışlar Bunlara herhalde karakter bulamamışlar rosa ya işte arkadaşlar rosa'nın biliyorsunuz zaten sikini yoktu işte böyle bir skin olabilir Aslında Arkadaşlar bu şu an size gösterdiğim her şeyi e, gerçek yani normal bros tarsa skin yapsalar çok güzel olur bu da arkadaşlar keyfi balığı ancak arkadaşlar ultisine bastığında şu an gördüğünüz gibi e, hani kir tam anlatamadım ama siz anlamıştırsınız o şekilde kirpi balığını uyarlamışlar. Rico'ya bir kod yok. Daryl'a evet abi. Güzel olmuş. Cidden güzel. Beğendim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ender Dragon. Yani oyunun nadir ejderhası. Şu an e, bunu nereden anladım arkadaşlar. Kafasına bakarsanız. Onun suratını görürsünüz arkadaşlar. Oradan anladım. Pini yanlış hatırlamıyorsam evet arkadaşlar yanlışları şu an kafasından gördüm ve şu, arkasında taretinde tavşan işareti var katil tavşan arkadaşlar oyunun en tehlikelilerinden biri sanırım öyle biliyorum hani araştırmama göre Carl e, Steve olmuş oyunun ana karakteri sanırım hani İki ana karakteri var diyebiliyorum zaten. Steve ve Alex. Bunu Steve yapmışlar. Yani yakışmamış arkadaşlar. Hani şu an bindiği şeye, araba yani ne alaka olduysa. Ama ya da görünüş olarak fena değil. Jackie'e bir kod yapmamışlar. Piper'a aa kostümüne de yapmışlar arkadaşlar. Ee, neydi bu? He. En anlamsız şeyi buna yapmışlar arkadaşlar koyun Yani hiç beklemiyordum arkadaşlar Ama neyse sonuç olarak arkadaşlar Görünüşleri önemli hani Siz bilmiyorum hangilerini sevdiniz Yorumlara yazarsanız sevinirim Peme bir kod yok Ama orijinal gözüküyorlar Çok güzeller arkadaşlar Frank e, demir korem olmuş arkadaşlar bir tam bilmiyorum bir saniye Aro ee, bir yok arkadaşlar BB bir karakteri aynen yok arkadaşlar bir ev şu anki suratı hali sanırım oyundaki Minecraft'da da biliyorsunuz skinler var görünüşler onlardan biri olmalı bir yani çok fazla değişmemiş arı olmuş arkadaşlar Minecraftta ki şu anda fazla kafir rengiliğinden anladım ve şu an e, yukarıdaki arasından mortis arkadaşlar mortis konusunda çok kararsızım yani de, eğer bir karakter söylemek gerekirse bence bu da baltalı köylü arkadaşlar anla hani iki karakteri yapmışlar. Baltalı köylü olarak öyle tahmin ed ediyorum. Arkadaşlar ilginç olan şey tüm kostümü aynı. iki kostümü var zaten aynı. Neyse arkadaşlar. Evet bunu normal köylü yapmış arkadaşlar. Ginny'e komik bir şey olmuş. Mr. P. Evet arkadaşlar. E oyundaki bal kabağı şeklindeki kardan adamı yapmışlar. Güzel olmuş. Geyle bir kodu yok. Şimdi gelelim bende olmayan savaşçılara. Nani'yi kodlamamışlar. Tara Blaze olmuş diye biliyorum. Evet Blaze olmuş. Şu an kartlarından gördüm. Max Enderman olmuş. Güzel. Hani Enderman oyunda onu biliyorum az çok. Yok olan bir karakter görünmez olan. Bu da hızıyla öyle. Hani öyle tahmin ediyorum. Sprout guest olmuş. Şu surattan anladım arkadaşlar. Güzel olmuş. Bunları keşke normal oyunda da yapsalar. Skin olarak. Evet arkadaşlar. Spike creeper yapmışlar. Benzemiş. Güzel olmuş. Crow Crow arkadaşlar bilmiyorum ama şu an e, resmi de vardır. E, geceleri gökyüzünde uçan olan yaratık yapmışlar. Leon'un da ismini bilmiyorum. Ama şu an resmi var. Bir tür e, büyücü kılığında bir şey olmuş arkadaşlar. Resimden siz görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar resimde gördükleriniz eğer siz de yani siz biliyorsanız yazarsanız sevinirim. Bu da arkadaşlar şöyle yanındaki Taş işaretlerinden anladım. Bu da bir tür e, köylü olmuş. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi gelelim vuruşlarına. Evet deneyi hemen basıyoruz. Bakın robotlar da eğitim varlığı da gayet orijinal. Şöyle arkadaşlar normal bu. Ülkese bakmamın nedenini biliyorum arkadaşlar. Onun da atışı değişmemiş bir ultisini dolduracağım. Hadi bakmak istiyorum. Şuraya atayım. Evet arkadaşlar. Nita'da bir farklılık yok. Ama arkadaşlar size göstermek istedim. O yüzden sadece ateş edip kapatacağım. Evet arkadaşlar. Onda da bir farklılık yok. Colt neredeydi? Bulda da da arkadaşlar yani göstermek istemiyorum. Siz zaten linki görünce gidip bakarsanız bu da aynı. Ben farklı olanlar göstereceğim. Bu da zaten renk farklıydı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 10 ilginç noktası şimdi size göstereceğim. Bakın arkasında hiçbir şey yok. Eliyle vuruyor arkadaşlar. Eliyle. Bu çok güzel olmuş arkadaşlar. Hani... Koramadı üstünde. Yani eliyle vurması gerek. Bunu yapmışlar. Güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle elinde bir şey yok arkadaşlar. Sanırım eline bir toz döküyor. Onu atıyor. Elinde bir şey yok. Bakın atıyor. Bakın arkadaşlar. Bir de bununki daha rengarenk. Bakın arkadaşlar. Dolduruyor eline. Bir toz dolduruyor. Şöyle bakayım. Aaa rengarenk. Çok güzel. Ben çok sevdim. Evet bakın. Eğeni de şöyle azu etmek her gibi yapıyor. Evet arkadaşlar. Jini'yi de farklı yapmışlar. Çok güzel olmuş cilden. Arkadaşlar kartlarının görünümünde farklılık var. O da göstereyim. Böyle arkadaşlar bakın. Daha hani kartları tam mavi olmuş. Bence daha çok kırmızı olmamalıydı. Hani ateş atan bir canavar için. Rota hiç bakmadım. Geriye kalanlara bakmadım arkadaşlar. O yüzden size de bakacağım. İnşallah beyaz bir top atıyor. Yok arkadaşlar. Bitki. Bitki atıyor yok. Bunun da sadece görünümü. Spike farklıydı diyebiliyorum arkadaşlar. Spike'ın ki en ilginçi. Şimdi göreceksiniz neden öyle dediğimi. Bakın. <gülüyor> TNT atıyor arkadaşlar. Bomba atıyor. Bombadan niye diken çıkıyor hiç anlamadım. Bakın. Aa, az önceki saatli bomba mıydı? Bakın bunlar normal atıyor. Şimdiki sanırım saatli. Bakın aynen kabloları var. E, Spike'ı yani tam yapmışlar. Güzel olmuş. crow crow sen nasıl oldun? Provine Leon Aa, daha gölgeli olmuş arkadaşlar bu kesinlikle bir tür büyücü olmalı hani ona göre uyarlamışlardır rengi değişmiş ee, attığı bıçağın Leon da tamam. Bir tek sendik kaldı. O ne atıyordur acaba? O da aynıdır arkadaşlar. Değiştiğini sanmıyorum. Bir bakalım yine de. Arkadaşlar daha mavi bir toz atıyor. Daha mavi. Şöyle bir ultisine bakmak istiyorum. Aynı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an size görmeniz gereken hemen hemen her şeyi gösterdim etkinlikle falan da her şekilde görebiliyorsunuz ee, nasıl öğrenebilirsiniz onu size bari söyleyeyim ilk olarak arkadaşlar dediğim gibi Google'a yazın bir deneyin hanı vardır muhtemelen Brawl Stars Minecraft modu yazıp indirin anı varsa sonra bunu silin normal Brawl Stars'ı onu kurun sonra eğer geri dönmek isterseniz beğenmezsiniz bunu bunu silip Brawl Stars'a dönün o şekilde yapacaksınız Yok ben uğraşamam diyorsanız linki almak için e, beni tanıyanlar vardır aranızda numaraları olduğu. E, Hanım numarası olduğum. Onlar bana yazsın ben onlara veririm. Sanırım başka bahsetmem gereken bir şey kalmadı arkadaşlar. E, bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi 10 like atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Ve yine böyle bir video düşünüyorum arkadaşlar aklımda var onun için on like atarsanız eğer bulursam ben de bunun başka bir modunu çekerim arkadaşlar diyelim Evet arkadaşlar dediğim gibi google'dan bir araştırın browstarsı silerek sonra onu kurup eğer onu silip browstarsı yeden veya hiç uğraşmak istemezseniz benim numarası olduğum kişiler bana söylesin. Ben veririm linki. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videonun sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsa sevinirim. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.